ki Allah ona rahmet eylesin. Şöyle demiştir: İnsanlar Peygamberlik hakkında konuşmuş, doğru yolun önderleri, iyiliğin öncüleri ve insanlığın bilgileri, bilgeleri, insanlığın bilgeleri Peygamberliği kabul etmiş. Buna karşılık şu kimseler Peygamberliği inkar etmiştir. İnsanlar Peygamberlik hakkında konuşmuş, doğru yolun önderleri, iyiliğin öncüleri ve insanlığın bilgileri, peygamberliği kabul etmiş. Buna karşılık şu kimseleri peygamberliği ikna etmiştir. Sanki peygamberliğe kadar öncekiler sıfat gibi görünüyor ama öyle değil. İnsanlar peygamberlik hakkında konuşmuş. Akabinde doğru yorum önderleri, iyiliğin öncüleri, insanlığın bilgileri Peygamberlik müessesesini kabul etmiş. Buna karşılık şu kimseler peygamberliği inkar etmiştir. Yaratıcıyı inkar eden kimseler. Yaratıcıyı inkar ettiği için peygamberliği de inkar etmiştir. İki, yaratıcıyı kabul eden ama yaratıcının emir ve neyhini inkar eden kimseler. Yani deist dediğimiz kimseler yaratıcıyı kabul etmiş ama yaratıcının emir ve neyhiden inkar etmişlerdir. Üç, ilahi emir ve yasak kabul eden ama aklın insanı peygamberlikten müstahinik kıldığını iddia eden kimseler. İlahi emir ve yasal kabul eden ama aklın insanı peygamberlikten müstahinik kıldığını iddia eden kimseler. İşte Sümeniyye ve Rahime gibi. Buna ilaveten peygamberlik iddiasında bulunan kimselerin ayetlerini, muhulüzelerini, kahinlerin, sihirbazların ve göz boyayıcılarının yaptıkları şeylere benzetenler. Bir grupta peygamberlik iddiasında bulunan kimselerin ortaya koyduğu mucizeleri kâhillerin, sihirbazların ve göz boyayıcıların yaptıkları şeylere benzeterek mucizeleri inkar etmiştir. Şöyle diyenler de vardır, peygamberleri görmüş ve onların huzurunda bulunmuş kimseler, onların mucizeleri karşısında aciz kalabilir, çünkü bu tür şeylerde insanlar kendini zorlamaz ve çaba göstermez. Peygamberler bütün insanların güçlerini sınamış ve hepsini aciz bırakmış değildir. Yani mucizelere nazire yapılabilir gibi düşünenler de olmuştur. Yaratıcı hikâller kimseler, yaratıcıyı kabul edip emir nehi kabul etmeye kimseler, emir nehi kabul edip aklın yeterli olduğunu, peygamberliğin gerekli olmadığını söyleyenler, mucizeleri diğer kâhinleri, sihirbazlarının yaptıklarına benzetip kabul etmeyenler, bir de mucizelerin benzeri yapılabilir, fenameler muhatapları bu kadar çaba göstermediği yoksa yapılabilir, mucizeleri aşılabilir diyenler. Şeyh Ebu Mansur şöyle demiştir, ''Yaratıcıyı inkar eden kimseyle ilk olarak yaratıcının varlığının ispatı konusunda tartışalım. Çünkü yaratıcının peygamber göndermesi hakkında tartışabilmek için ilk olarak onun varlığının yani o Tanrı'nın varlığının kabul edilmesi gerekir. Ancak şu var ki yaratıcının varlığı ve peygamber göndermesi peygamberlerin mucizeleri sayesinde birlikte ispatlanır. Yaratıcının varlığı ve peygamber göndermesi peygamberlerin mucizeleri sayesinde birlikte ispatlanır. Zira peygamberler hallerini yakından bildikleri bir topluluk içinde yetişmiş ve onların imkan ve kabiliyetlerinin sınırını öğrenmişlerdir. Dolayısıyla peygamberler içinde yaşadıkları toplumun akıllarına galip gelen mucizeler getirdiklerinde onlar bu mucizelerin benzerini yapamayacaklarını bildikleri için peygamberlerin kendilerini gönderen zattan getirdiği haberde doğru söylediğini ve bu mucizelerin peygamberleri gönderen Zat'ın yarattığı şeylerden olduğunu bilmeleri gerekir. Böylece peygamberlerin peygamberliği, kendisinin varlığını ispatlayacak deliller yaratmaya yürüyü yeten, ilgili ve hikmetli bir Zat adına olacaktır. Peygamberlerin peygamberliği, Kendisinin varlığını ispatlayacak, yani Tanrı'nın varlığını ispatlayacak deliller getirmeye gücü yeten, bilgili ve hikmetli bir zat adına olacaktır. Sonuçta peygamberlerin kavmi onu görmeseler dahi o deliller sayesinde onu bileceklerdir. Peygamberlerin kavmi Tanrı'yı görmeseler dahi o deliller sayesinde Tanrı'nın varlığını bileceklerdir. 1- Yaratıcı inkar eden kimseyle ilk olarak yaratıcının varlığının istifatı konusunda tartışmak gerekir. İki, sonra kim emri ve nehyi vaat ve -va inkar ederse, onun nezdinde yaratma için bir hikmet gerekçe oluşmaz. Kimse neydi? Yaratıcıyı kabul eden ama yaratıcının emri ve nehyini inkar eden kimse. Yaratıcının insanlara müdahale etmediğini düşünen kimse. E, kim emri ve nehyi? iyi inkar ederse, onun nezdinde yaratma için bir hikmet gerekçe oluşmaz. Bilakis ona göre alem yok olmak için var olur. Fiilinin sonu böyle olan birinin hikmetli olmadığı bilinmektedir. Daha önce bu geçmişte hatırlarsanız, yani alem niçin yapıldı sorusuna verilen farklı cevaplar vardı. Neticesinde en kabul gören bir hikmet için olduğu, Tanrı'nın hakim olduğuydu. Eğer Tanrı'nın emri ve nehi, vatıva idi, imtihar olunma durumu kabul edilmezse, onun nezdinde yaratma için bir hikmet gerekçe oluşmaz, ona göre alemi yok olmak için var olur. Fiilinin sonu böyle olan birinin, yaptığı fiilin sonu boş olan, sonuçsuz olan, hikmetsiz olan birinin hikmetli olmadığı, hakim olmadığı bilinmektedir. Şu halde alemin yaratıcısı, Âlemin içine kendisinin birliğine ve hükümranlığının yüceliğine delalet eden deliller yerleştirdiği için, hikmeti kendisinin hikmetli olduğuna delalet eder. E şurayı cümle e, tanımak geliyor. Âlemin yaratıcısı, âlemin içine deliller yerleştirmiştir. Bu neydi? Üç tane şey sayılıyordu. Âlemin içine kendisi için delil yerleştirmiştir. Bir, âlemin hadisi olduğu. İki, bu hadis olan alemin bir muhtisinin olduğu, o muhtisin bir olduğu şeklinde üç şey anlaşılır diyordu alemde. Burada da onu atıf yaparak, alemin yaratıcısı, alemin içine kendisinin bir olduğuna ve hükümranlığının yüceliğine, yani alemde değişiklik meydana getirdiğine, delalet eden delille yerleştirdiği için, hikmeti bu yerleştirdiği delillerden kendisinin hikmetli olduğuna delalet eder anlaşılır. E, bura cevap oldu mu? Şu iddiaya. Yaratıcıyı kabul eden, yaratıcının emir ve nehin inkar eden kimselere cevap oluşturdu mu? Daha tam cevap oluşturmadı. Yüce Allah zatıyla zengin ve fiilinde hikmetli olduğu için yaratıkları, insanları onlar için belirlediği kudretlerinin sonuna kadar hayatta kalmaları için yaratmıştır. Allah zatıyla zengin, gani. Ve fiilinde hakim olduğu için insanlar cinleri, o mahlukatı belirlediği kudretlerinin sonuna kadar hayatta kalmaları için yaratmıştır. Sonra onlar için hayatta kalmayı gıdalarla mümkün kılmış, onlara var olmayı ve hayatta kayılmayı sevdirmiştir. Yaratmış, yarattıktan sonra hayatta kalmaları için gıdaları temin etmiş. Sonra onlara var olmayı ve hayatta kalmayı yaşamayı sevdirmiştir. Allah insanlar için emir ve nehirler belirlemeseydi, her insan yaşamını devam ettirmeye ve hayatta kalmaya koşar. Aynı zamanda haz ve arzulara ulaşmak isterdi. Sonra insanın hem cinsleri de o şeyle yani haz ve arzuyla benzer şeyler yapar. Yani uzun yaşamak ister. Herkes istediği haz ve arzu peşinde koşar. Böylece aralarında anlaşmazlık ve çekişme olurdu. Yani ben olsam şurayı yazmazdım. Uzun yaşamak ister kısmı. Burada kastettiği sadece uzun yaşamak değil. Ee, uzun yaşamak ister. Sonra herkes haz ve arzuları peşinde koşar. Böylece aralarında anlaşmazlık ve çekişme oluşurdu. Bu da onları hayatta kalmalarını sağlayacak şey aracılığıyla yani yaşama arzusuyla çatışmaya ve yok olmaya sürüklerdi. Herkes güçlü olmak hayatta kalmak isteyeceği için çatışmaya ve yok olmaya sürüklerdi. Bu yüzden Allah vaat ve va it de dahil olmak üzere aramları helali, emir ve nehi vaaz etmiştir. Şurayı okuyabiliriz hemen. İnsanın hemçizlerini de diğer insanları da haz ve arzuyla benzer şeyler yapar. Böylece aralarında anlaşmazlık ve çekişme oluşurdu. Bu da onlara hayatta kalmalarını sağlayacak şey aracılığıyla takışmaya ve yok oluşan sürüklerdi. O yüzden Allah vaat ve yavha dahil olmak üzere haramları herhalde emir ve nehi vaz etmiştir. Bunu benzer şekilde tesbete de kullanıyoruz. Özgürlük başkasının özgürlüğü başladığı yerde biter. Herkes sınırsız şekilde her istediği arzu peşinde koşamıyor. Başkasının özgürlüğü başladığı yerde insanın özgürlüğü sınırlanıyor. Şu an kabul edilen anlaşa göre. Burada da benzer bir anlayış var. İnsanların arzu ve hazları belli noktalarda sınırlandırılmıştır. Bu da onlara hayatta kalmalarını sağlayacak şekilde çatışmaya sürüklerdi. Bu yüzden Allah vaat ve dahil olmak üzere haramları, helal emir ve nehi vaz etmiştir. Böylece herkes kendisine ait olanı ve kendisine ait olmayanı bilecek bütün düşmanlıklardan emin olacak ve can güvenliğine kavuşacaktır. Emri, nehi ve imtihanı inkar eden kimse, şahit de şu görünür alemde imtihanın anlamına, imtihanın anlamına gider. Emri, nehi imtihanı inkar eden kimse, şahit de imtihanın anlamına gider. Şahit de imtihanı anlamaz. Buraya bakalım, tam anlaşılmıyor burası. Emir, nehi ve imtihan inkar eden kimse şahit ve imtihanın anlamına gider. Şahitteki imtihan, gizli olanın açığa çıkması, örtülü olanın görünür hale gelmesi içindir. Şahitte imtihan, gizli olanın açığa çıkması, örtülü olanın görünür hale gelmesi içindir. Emir ve yasak, emreden ve yasaklayanın elde edeceği bir fayda veya uzaklaştıracağı nahoş durum sebebiyledir. Emir ve yasak, emreden ve yasaklayan elde edileceği bir fayda veya uzaklaştırıcıya namuş durum sebebidir. Allah zatıyla zengin, gizli ve örtülü şeyleri bilen olduğu için imtihan, emir ve yasağın bildik anlamını ortadan kalkar. Allah zatıyla zengin, gizli ve örtülü şeyleri bilen olduğu için imtihan, emir ve yasağın bildik anlamı ortadan kalkar. Şimdi şöyle tekrar okuyalım aşağıda anlamlı olması için. Herkes kendisine ait olanı ve kendisine ait olmayanı bilecek bütün düşmanlıklardan emin olacak ve can güvenliğine kavuşacaktır. Emri, nehi ve imtihanı inkar eden kimse şahitte imtihanın anlamına gider. Şahitteki imtihan, normal insanlara göre imtihan, gizli olanın açığa çıkması, örtülü olanın görünür hale gelmesi içindir. Yani sınavda imtihan yapıyoruz. Kim başarılı, kim başarısız bunu bilmek için. Normal insanlar imtihan bunun için yapar. Emir ve yasak, gene aynı şekilde insanlar emir veya yasak korken, emreden ve yasaklayanın elde edeceği bir fayda veya uzaklaştıracağı namuş durum sebebiyle insanlar emir veya yasak koyar. Allah zâdiyle zengin, gizli ve örtülü şeyleri bilen olduğu için, imtihan, emir ve yasak dünyadaki insanların bildiği anlamda değildir. Yani Allah'ın emir koyması veya yasak koyması, Allah'ın kendisine fayda sağlaması veya kendisine bir yarar temin etmesi amacıyla değildir. Bu emir ve yasağın amacı Allah için değil, insan içindir. Orada, şurada belirttiği amaç, eğer emir ve yasak olmasaydı, herkes aynı haz, ağır süreçine koşacağı için aralarında çatışma çıkacak. Bu çatışma onları yokuşa sürükleyecekti. Bu olmasın diye emir yasaksını koymuştur. Yoksa insanların emir yasak koyma amacına, faydasarlam amacına matuf olarak Allah kendisi için bir fayda amacıyla emniyle yasak koymamıştır. Fakih Allah ona rahmet etsin. Şöyle demiştir. Şöyle deriz. Başarıya ulaştıran ancak Allah'tır. Ee, Allah'ın emretmesi, yasaklaması ve imtihan etmesi zikredildiği şekilde olursa o bunları hoşlanmadığı şeyi uzaklaştırmak, hoşlandığı şeyi elde etmek veya bir ayıptan kurtulmak için yapmış olur. Yukarıda insanın fayda veya amaç için emir-i yasak koyduğumuz belirtmişti. O, bunları hoşlanmadığı şeyi uzaklaştırmak, hoşlandığı şeyi elde etmek veya bir ayıptan kurtulmak için yapmış olur insan, yani Allah'ın böyle değil, hâlp büyücü Allah, alemi bu sayılar şeyler için yaratmamıştır. Emretme, yasaklama ve imtihar hakkında da aynı şey geçerlidir. Yani Allah emrederken, yasaklarken veya imtihar tesis ederken kendisine bir fayda, menfaat için bunları tesis etmemiştir. Yani onlara da bu sayılan gayeler de yapmamıştır. Ayrıca bu takdirde böylesi fiiller ancak dereceleri yükselecek ve değerler artacak. Başka türlü davransalar yakın zamanda zarara uğrayacak ve gelecekte kötülükle karşılaşacak muhtaçların fiilidir. Yani Allah fayda veya zarar için emin ve yasak koysa bu onu muhtaç durumuna düşürür. Allah'ın ki böyle değildir. Oysa zatıyla hikmetli ve zengin olmanın Fayda sağlamak ve zarar uzaklaştırmak için fiil bulunmaz. O yüzden Allah niçin âle meraklı sorusu sorulamıyor? E, fiili bir fayda veya bir zarardan uzaklaşmak için değil. Zatı gereği hakim. Zatıyla hikmetli, hakim ve zengin olan, gani olan fayda sağlamak veya zarar uzaklaştırmak için fiilde bulunmaz. Aynı hüküm, emir ve yasaklama hakkında da geçerlidir. Yani fayda ve zarar kaygısıyla kendisi açısından fayda ve zarar kaygısıyla emir ve nehir bulunmaz. İmtihan olunan varlıklar, zenginlik ve hikmet yönünden farklı derecelerde olduklarından biri diğeriyle ölçülemez. Hikmetli bir faidin buviyet hikmetine ters olan kötülük işlemesi mümkün değildir. Dolayısıyla zikretle zorlama düşünce yanlıştır. Yani Allah'ın emir ve nehi koyması, insanlardaki gibi kendi amacı faydası için olduğu düşüncesi yanlıştır. Sonra Allah yaratıkları zararlı ve faydalı olmak üzere iki kısma ayrılmıştır. Yarattığı varlıkları zararlı ve faydalı olmak üzere iki kısma ayrılmıştır. Her cevheri acı ve haz verecek şekilde kırmıştır. Bazısında acı, bazısında haz verecek şekilde. Yukarıdakileri ilk bölümü hatırlarsanız, %100 değil demişti. %100 bir şey kötü, %100 iyi olamaz demişti. İyi'nin içinde kötü, kötünün içinde iyi bulunabilir. Aynı şekilde burada da ağır basan tarafı kastediyor büyük ihtimalle. Bazı şeylerde acı, bazı şeylerde haz, ağır basmakta. Onun yaratıkları böyle yapması ancak bir takım sonuçlar için olabilir. Zararlı fayda şeklinde yaratılması, acı, haz şeklinde ayrılması Onun bu yarattığı şeyleri bir takım sonuçlar için, gayeler için yapmış olabilir. Allah insanları o sonuçlarla uyarır. Onları elde etmeye teşvik eder. Bunu da şiddetli azaplarla tehdit etmek ve lezzetli nimetler vaat etmek suretiyle yapar. E, böylece insanlar hem arzular hem de korkar. Daha önce de geçmişti. Örneğin zehrin, yılanın, yaratıklar e, görerek insan dünyada bunların şahit olarak cehennemde daha kötü var diye rahat anlayabilirler, mukayese yapabilirler demişti. Benzer şekilde dünyadaki lezzetli, iyi şeyler, mutlulukta, bunun daha uzunluğu daha ebelisi cennette var diye insan gene mukayese yapabiliyor. Allah insanları o sonuçlarla uyarır veya onları elde etmeye teşvik eder. Bunu da şiddetli azaplarla tehdit etmek ve lezzetli nimetler vaat etmek suretiyle yapar. Böylece insanlar hem arzular hem de korkar. Sonra Allah yaratıkları yaratmış ve bazısına faydalı kılmıştır. Her ne kadar onun zengin olduğu için bunda hiçbir çıkarı yoksa da yani kendisi açısından bir fayda olmamakla birlikte Allah bazı varlıkları, diğer varlıkların faydasına kılmıştır. Faydasına olacak şekilde yaratmıştır. Zararlı şeyler için de aynı bütün söz konusudur. Zararlıdır ama başka bir yaştan başkasına fayda sağlar. Örneğin İran'ın ze Zekrin'in başka İran'ın Hazreti olması gibi zararlı şeyler için de aynı söz konusudur. Yani Allah bazı yaratıkları bazılarına zararlı kılmıştır. O, ancak onun bunda bir çıkarı yoktur. Çünkü o e zengindir. Herkese Allah bazı şeyleri bazı şeylerin faydalı bir şekilde emretmiş ve yasaklamış. Yine zararlardan kaçınmayı emretmiştir. Ayrıca Allah insanlara faydalı şeyleri emretmiştir ve şekilde onları yaratmış. Onlar için faydalı şeyler belirlemiş, onları zararlı şeylerde yasaklamıştır. Hala ikinci cevabı devam ediyor, gördüğünüz gibi. Yani Allah niye emir yasak koydu? Onun cevabı yine hikmet açısından emretme ve yasaklamanın olması gerekir. Allah insanı en güzel şekilde yaratmış. Yeryüzündeki bütün varlıkları, yeryüzünün ve gökyüzünün bereketlerini onun hizmetine vermiş. Bunu da ona önceden hak ettiği bir ödül veya borç ödeme şeklinde vermemiştir. Akıl böyle nimetlerin değerini bilmeyenlere verilmesine uygun bulmaz. Çünkü haksız takdirde nimetler diyan edilmiş ve nimetlere haksızlık edilmiş olur. Dolayısıyla insanların onun yani böylesi nimetler veren, e, Allah sayesinde nimet vereni tanıması, insan onun nimetler sayesinde nimet vereni tanıması, Böylece sevilmeyi ve şükredilmeyi hak edeni bilmesi gerekir. Bu da imtihanı gereklidirler. Allah imtihan onlusuna vaat ve idi tehdit ve müdafaa da eklemiş ki arzu ve korkut tamamlansın. Yine hikmet açısından emretme ve esas olması gerekir. Allah insanı en güzel şekilde yaratmış, yer bütün varlıkları, yer yüzünün ve gökyüzünün bereketlerini onun hizmetine vermiş. Bu da daha önceden hak ettiği bir ödül veya borç ödeme şeklinde vermemiştir. Akıl, böyle nimetlerin değerini bilmeyenlere verilmesinin uygun bulması. Çünkü aksız takdirde nimetler ziyaret edilmiş olur. Dolayısıyla insanların onun e, sayesinde nimet vereni tanıması, böylece sevilmeyi ve şükredilmeyi hak edene bilmesi gerektir. Sonra akıl, doğruluk ve adaleti iyi, zulüm ve yalanı kötü görür. İşte akıl sınırı, akıl neyi bile ne bilemez. Akıl, doğruluk ve adaleti iyi olarak görür, zulüm ve yalana kötü olarak tanır. Böylece adalet ve doğruluk kalplerde yüce ve değerli, zulüm ve yalan ise değersiz ve aşağılık görülür. Dolayısıyla akıl, doğruluk, adalet, zulüm ve yalan içinden kişinin şerefini yükselten şeyleri emreder. Kişinin konum ve değerini alçaltan şeyleri yasaklar. Dolayısıyla ilahi emir ve yasaklar sonrasında ilahi mükafat akli zorunluluk temelinde gerekli olur. İlahi emir ve yasaklar sonrasında, artık eylember gelip ilahi emir farzları, yasakları koyduktan sonra ilahi mükafat akli zorunluluk temelinde gerekli olur. Böylece şeref yolunu seçen ve gereğini yerine getiren kimseler şerefe ulaşacak. Tebasını aklın işaretine tercih eden kimse de cezalandırılmaya maruz kalacaktır. Akıl, doğruluk, adalet, zulüm ve yalan içinden kişinin şerefini yükseltecek şeyleri emreder, kişinin korun ve değerini atırahtan şeyleri yasaklar. Akıl bunlar biliyor ama ilahi emir ve yasaklar geldikten sonra ilahi mükafat akli zorunluluk temelinde bunları gerekli kılar. Bu söylediklerimiz peygamberlerin lüzumunu kabul etmeye gerektirir. Yani hikmet, insan arasındaki çatışmanın engellenmesi, insan aklını kullanılması iyi kötü ayırması gibi şeyler söyledi. Bu söylediklerimiz peygamberlerin olması gerektiğini kabul etmeye gerektirir. Çünkü peygamberler insanlara adalet ve doğruluğu işaretlerini, zulüm ve yalanın alametlerini gösterir. Mahiyeti kapalı kalan her şey işaret ederler. Böylece hallerin işi hamt etmeye uygun olur. Peygamberler insanlara adalet ve doğruluğun işaretlerini, zulüm ve yalanın alametlerini gösterir. Mahiyeti kapalı kalan her şeye işaret eder. Böylece hallerin işi hamt etmeye uygun olur. Lütfü bakmakta fayda var son cümle taması geçiyor Arapçada hallerin işi hamt etmeye uygun olur. Sonra şahit de hiçbir akıllı kimse nefsini başıboş bırakıp da arzularına dalmasına izin vermez. Hiçbir akıllı kimse nefsini başıboş bırakıp da arzulara dalmasına izin vermez. Bilakis herkes nefsini ona zarar vermeyecek ve soru iyi olan şeylere alıştırmaya çalışır. Nefsin tabiatında kurtaracağını zannettiği şeyle kişiyi helak bir sürükleyecek ve fayda sağlayacağını umduğu yerde kendisine zarar verecek bilgisizlik vardır. Burada nefs diye bir tabiat var insanda. Bu tabiatta kurtaracağını zannettiği şeyle kişiyi helakek sürükleyecek, fayda sağlayacağını umduğu yerde kendisine zarar verecek bilgisizlik var. Bu bilgisizlik kişiyi işlerin sonlarını bilen birine muhtaç çıkarlar. Böylece kişi nefsini onun işaretlerine göre eğitir ve arzuları sebebiyle onun işaretlerini ihmal etmez. Burada iki farklı şey söyledi. Ee, yaşadığımız şu alemde hiçbir akıllı kimse nefsini baş boş bırakıp da arzularının peşine gitmez dedi. Örneğin yeme konusunda herkes kendini sınırlandırmaya çalışıyor. Kilo olmayı diye veya uyku konusunda veya diğer fiillerinde haram olmadığı her, o halde kendilerini sınırlandırmaya çalışıyor. Herkes nefsini ona zarar vermeyecek, sonu olan, iyi olan şeyleri alıştırmaya çalışıyor. Bu inanın olsun, inanmı olsun. Bir de nefis kısmı var. Nefsini tabiatında kurtaracağını zannettiği şeyle kişiyi helake, yükleyecek ve fayda sağlayacağını umduğu yerde kendisine zarar verecek bir bilgisizlik var. Bu bilgisizlik kişiyi işlerin sonlarını bilen birine muhtaçlıklar. Böylece kişi nefsini onun işaretlerine göre eğitir ve arzuları sebebiyle onun işaretlerini ihmal etmez. Şimdi üç neydi yukarıdaki üçüncü madde? İlahi emir ve yasak kabul eden ama aklı insanı Peygamberlikten müstahine kıldığını aklının her şey bildiği peygamberliğe gerek olmadığını iddia ederler. Sonra Allah'ın birliğini kabul eden ve emir ve yasana inanan ama zikrettiği sebeplerle aklın her şey bildiğini düşünerek peygamberliği inkar eden kimseyle tartışmaya dönelim. İlahi emir ve yasal gerekliliğine ilişkin zikrettiğim deliller yukarıda sıralanan emir ve olması gerektiğine dair zikrettiği deliller, peygamberliğe olan ihtiyaçla alakalı olarak nefsi sağlıklı ve aklı başında olan kimse için yeterlidir. Sonra şöyle diyelim, akıl itibariyle peygamberliği şu iki sebeple kabul etmek gerekir. Akıl itibariyle peygamberliği şu iki sebeple kabul etmek gerekir. Şimdi şöyle arkadaşlar, yani siz de kendi görüşünüzü belirtebilirsiniz. Şu üçüncü maddeyi geçmeseydik, yukarıda belirtilen sebepler yüzde yüz ikna edici değil, yeterli değil. ikinci iddia ettik, yani Peygamber'e gerek yoktur iddiası için. Buraya kadar aktarılan gerekçede tam yeterli gelmiyor. Üstten itibaren asıl verdiği örnekler daha yeterli hale geliyor. Büyük ihtimalle Üçte de benzer şeyler tekrar verdiler ki yarım diye, ikide bunlar belirtmemiş mağduruydu. Üçte biraz daha ayrıntıya girdiği için okunan e, yerler, üçüncüde verilen cevaplar ne diyor ki şey. O yüzden kendisi de yukarı atıf yapıyor. Atıf yaptıktan sonra e, şöyle diyelim, akıl itibarıyla peygamberliği şu iki sebeple kabul etmek gerekir. Bir, peygamberlik ya din ve dünya yönünde peygamberliğe ihtiyaç zorunlu olduğu için kabul edilmelidir. Birincisi şey bu. Peygamberlik din veya dünya yönünde kendisine ihtiyaç duyulduğu için kabul edilmelidir. İki, akıl insanı peygamberlikte müstahinik kılarsa peygamberlik Allah'ın bir ihsan olması yönünde kabul edilmelidir. İkincisinde de e, akıl her şeye yeterli ancak Allah, insanlara ihsan olsun, güzellik olsun, rahatlık olsun diye gönderdi diye düşünülebilir. Din kısmına gelirse, din, dünya işinin dayandığı ayrı temele dayanır. Böyle ki Allah, insanı yaratmış ve onu imtihana tabi bir varlık kılmış, gökten indirdiği suyla insanlar için yeryüzünden yiyecekler ve ilaçlar bitirmiş, sonra yeryüzünden hastalıklar ve öldürücü zehirler bitirmiş, Zararlıyı besleyiciden ayırt etmek ve bilmek için her şeyi dokunarak, tadına bakarak, koklayarak ve benzeri kendi kendilerine deneme düşüncesini akıllarda kötü göstermiştir. Çünkü bu takdirde bir yiyeceği örneğin zehirli mantarı deneyen kişi ölebilir. Öte yandan insan aklı bunun bir insan aklı bunun bilgisine nasıl ulaşacağını bilemez. Yani mantar zehirli mi değil mi? diğer türünün bilgisine o eski dönemleri düşünün, ulaşamaz. Bir başka deyişle insan bu bilgiye ne his, ne tecrübe ile, ne akıllar ulaşabilir. Dolayısıyla Allah'ın insana yenilebilirlik görüntüden her cevherle ilgili olarak, her e, madde ile ilgili olarak kendisi aracılığıyla bilgilendireceği birinin varlığını kabul etmek gerekir. Böylece insanların bedenleri yedikleriyle yaşayacak, dinleri de yedikleriyle ayakta kalacaktır. Şimdi birinci de ilerliyor. Hem Din için peygamberlere gerek var, hem de dünya için gerek var diye, ileride gelecek dinle alakalı ibadetleri yapılması, muamelatın yapılması ile ilgili belirleme ihtiyacı var, peygamber belirliyor diye. Burada dünya kısmından ilerledi, ee, burada şöyle düşünebiliriz dünya açısından peygambere ihtiyaç vardır diye verilen örnekler, 2023 yılını düşünürseniz şey ifade etmiyor gibi olabilir. Ama peygamberliğin insanlık tarihindeki yeri düşünüldüğünde, eski dönemlerden günümüzde bir bilgi birimi kimi var insanlarda, neyin yenilir, neyin yenilmezsiniz, nasıl yapılır diye, bunlarla alakalı insanlıkta biriken bilgilere peygamberlerin katkı verdiğini düşünüyor muhatrede. Bundan dolayı da burada bu zehirli ilaç meselesini veriyor. Yiyecekler var, bir kısmı zehirli, bir kısmı değil. Bunu Peygamberlerin öğreterek insanlara e, zehirlilerin ve zehirli olmayanların bilgisini yayıldığını düşünüyor. Diğer türlü insanlar, birisi yiyip öldükten sonra bu zehirle diye bilgi ortaya çıkabilir. her e, bitkiyi, her yiyeceği, her e, mantarı veya diğer şeyleri tek tek deneyemeyecekler için, her denemede biri öleceği için bu bilginin dışarıdan verilmesi gerekir diye düşünüyor. Birincisi bu dünyayla ilgili. Yenilebilecek ve yenilemeyecek şeylerin bilgisi insanlara bu şekilde verilmiştir. Sonra, başlangıçta insanlar kendi akıllarıyla nasıl tarım yapılacağını bilmiyorlardı. Birincisi yiyeceklerle ilgili bir kısım. Şimdi tarım kısmına geçti. Başlangıçta eski dönemlerde, insanların ilk ortaya çıktığı dönemde, insanlar kendi akıllarıyla nasıl tarım yapılacağını bilmiyorlardı. Tarım ürünlerini yetiştirmeyi öğrendikten sonra bu ürünlerin yemeğe uygun hale gelmesi için nasıl işlenip pişirilmesi gerektiğini öğretecek birine ihtiyaç duyuldu. Başlangıçta insanlar kendi akıllarıyla tarım yapmayı bilmiyordu. Tarım ürünlerini yetiştirmeyi öğrendikten sonra bu ürünlerin yemeğe uygun hale gelmesi için nasıl pişirilip nasıl pişirileceğini öğretecek birine ihtiyaç duyuldu. Çünkü her ürünün yemeği elverişli hale getirilme işlemi farklıdır. Yani buğdayın, pirincin, diğerinin her bir bitki veya et ürünün yemeği elverişli hale gelmesi için pişirme yöntemi farklıdır. Bunun bilgisine ihtiyaç duyuldu. Sonra yiyeceğe ondan faydalanan aşırı tüketerek onun sınırını kurmadığı takdirde maruz kalacağı çeşitli zararlar yerleştirilmiştir. Yani Örneğin bal diyelim, balı e, gereğinden fazla tükettiği zaman e, hastalanma durumu ortaya çıkabiliyor veya diğer yiyeceklerin. Bununla ilgili de fazla tüketildiği zaman ortaya çıkabilecek durumlara dair çeşitli zararlar var yiyeceklerde. Çünkü o yani peygamber yemeğin sınırını öğreten ve birine yemek zarar verdiğinde yemeğin zararını betraf edecek ölçüyle doluda onu tedavi etmeyi öğreten, sonra tabiatların farklılıklarıyla beraber tıp ilimlerini ve öldürücü zehirleri kullanmayı öğreten kimselerdir. Buraya göre insanlara bu konuda ihtiyaç duydukları o ilk insan tarihindeki bilgilerde peygamberler eliyle öğretildi diye düşünüyor. Böylece insanlar bedeni ayakta tutacak faydalı gıdadan, ne kadar tüketmeleri gerektiğinin ölçüsünü bilecektir. Yani peygamberler tarımın, gastronominin, tıbbın ve sağlıklı beslenmenin de katkı sağlamışlardır. Kurucusu duruşu yazmış. Şu alanlarda da insanların peygamberler ihtiyaçları vardır. Örtünme, barınma, sıcaktan ve soğuktan korunma ihtiyaçlarını karşılayacak meslek çeşitleri. Yani terzilik gibi, inşaat sektörü gibi. Ustalık gibi, marangozluk gibi, örtünmeyle, barınmayla, sıcaktan, soğuktan kurulmayla ilgili meslek çeşitlerini, sonra insanlar için yaratılmış ama aralarında yaşayan kimsenin hangi amaçla yaratıldıklarını bilmediği, hatta fayda için yaratılıp yaratılmadıklarını dahi bilmediği hayvanlar. Bu hayvanların nasıl eğitileceği ve evcilleştirileceği. Çünkü bu hayvanların hepsi varlık gayesinden tabiatan kaçar. Değil ki ona boyun eğsin, yani hayvanlar var, bu hayvanların e, tabiatı gereği, kaçma tabiatındalar insanlar. Onlara nasıl eğdilecekleri bilgisi de, yani Peygamberler üzerinden öğretildi diye düşünüyorum. Sonra, din ve dünyaların dayandığı ticaret çeşitlerinde, sonra ihtiyaçlarını çeşitli bölgelere dağıtan şey konusunda, Hangi ihtiyaçlarını, nerede arayacaklarının bilgisini insanlara ne tabiatları, ne de akılları verebilir. Sonra ihtiyaçlarını karşılamak yollarının bilgisi konusunda, çünkü ihtiyaçların yerlerine ve onlara ulaştıran yollara akıl delalet etmez. Sonra insanın kendisi aracılığıyla hayatını sürdüreceği ve adını anlatacağı dilleri öğrenmede, insanları, yetişim dilini öğrenmede, Sonra kendisi bilinmeseydi, hiçbir ihtiyacın bilinemeyeceği ve kimsenin onun yerini bilemeyeceği isimlerin bilinmesi, şeye verilen isimler, kavramlaş, isimlendirme, bunların bilinmesi, üremenin çoluk çocuk sahibi olmanın nasıl olacağı, çocukların nasıl yetiştirileceği, sonra hiç akla gelmeyerek besinlerin işlenmesi yolunda. Bütün bunlarda yani peygamberlerin desteğiyle, öğretmesiyle bilin hale geldi. Sonra bütün bu hükrettiğim şeylerin, yani insanların, isimlerin, kazanların, mesleklerin, iyileştirme, tedavi yollarından, bütün sanatların, ülkelerin e, ulaşım yollarının, hayvanların eğitilip özgürleştirmesinin ve kullanım biçimlerinin ortaya çıkmasıyla bütün bu hükrettiklerin, bunların esaslarının akıldan çıkartılmış değil, öğretim ve işaret yoluna, ...olduğuna dair açık Bir Bu zikrettiğim şeyler... ...dillerin ortaya çıkması, kavramlara, maddelere isim verilmesi... ...mesleklerin ortaya çıkması, toplum gelişmesi... ...sanatların, ülkelerin... ...ulaşım hayvanların evcilleştirilmesinin... ...ve nasıl tüketileceğinin bilinmesi... ...bütün bu zikretlerim bunların esaslarının yani temel... Asıl ortaya çıkma bilgilerinin akıldan e, üretilmiş değil. Öğretim, peygamberin öğretmesi ve peygamberin yönlendirmesiyle olduğuna dair açık verilmelerdir. Başarıya ulaştıran Allah'tır. Gele gelelim. Burada ne dedik? Akıl itibariyle peygamberleri şu iki sebeple kabul etmek gerekir. Bir, peygamberler din ve ile ilgili temel bilgileri verimler dedi. Dünya ile ilgili kısmında işte tarımdan tutun tufa insana desteklere e, kadar hepsinin ortaya çıkması için gerekli temel başlangıç bilgileri Peygamberlerden verildi diye düşündü. E, i̇kinci olarak dinle ilgili kısma gelecek Birincisi bu. Diğer maddede hakkını insanı Peygamberlikten müfdeniklarsa kılarsa, akıl her şeyi kendi bilgileri Peygamberlik Allah'a bir İstan olması yönünde yine kabul edilmelidir. Burada dikkat ederseniz en kötü ihtimali düşünüyor. Yani kişi akıl, yüzde yüz her şeyi biliyor diye düşünse bile yine de e, peygamberi kabul etmek gerekir. Çünkü peygamberlik e, Allah bir ihsanı olarak bunu kolaylaştırıyor. Burada da şöyle bir mantık var. İkinci maddenin söylenmesi. E, her insan, her bilgiyi akıl düzey itibariyle elde etmeye e, imkan olmadığı için herkes Einstein gibi zeki için toplumun tüm kesimlerine bu bilgiler verilmesi gerekir. Bu bilgilerin verilmesi için de gene peygamber bir insan oluyor, peygamber bir destekleyici olmuş oluyor. Yani aklı her şeyi bilir diye kişi için bile bu açıdan yine her insana bilgiler ulaşsın diye peygamberlik kabul etmek gerekir, gerekir diye düşünüyorum. Buraya kadar okuduğumuz kısımlar dünya ile ilgili şeyler. Ülkeğinle ilgili kısma geleceğiz. Bütün şeyler, illerin ortaya çıkması, kavramlara, isimlere isim verilmesi, mesleklerin ortaya çıkması, tıpların iletişmesi, sanat zanaatın ortaya çıkması, ülkelerin ulaşım yollarının tespiti, hayvanların emceleştirilmesi ve Kullanım biçimleri, yiyeceklerin, hayvanların ortaya çıkması, bütün bu zikrediklerin, bunların esaslarının temel başlangıç bilgilerinin akıldan üretilmiş çıkartılmış değil, peygamberlerin öğretmesi, peygamberlerin işaretiyle olduğuna delildir. Buradan itibaren dinlenmiş kısım gelecek gibi, ayrıca insanlar başkalarına büyük musibetler geldiğinde, başlarına büyük musibetler geldiğinde ya da önemli olaylar yaşadıklarında, İçilerinden bazıları diğerlerine göre daha bilgili olduğu için birbirlerinin görüşlerinden yardım alır ve istişare doğrultusunda hareket ederler. İçlerinden bazıları diğerlerine göre daha bilgili olduğu için birbirlerinin görüşlerinden yardım alır ve istişare doğrultusunda hareket ederler. Sonra edebiyat ilimlerinin öğretimi, sonra kitap okumak ve hikimleri, bilgileri dinlemek suretiyle. Herkesin çeşitli ilimler elde etmesi söz konusudur. Bazılar diğerlerine göre daha bilgilidir. Birbirlerinin görüşlerinden yardım aldılar, içtişarede de bulundurlar. Edevi ilimlerin öğretimi, dille ilgili ilimlerin öğretimi, sonra kitap okumak, sonra hakimlere bilgileri dinlemek suretiyle herkesin çeşitli ilimler elde etmesi söz konusudur. Bu da insanların akıllarını yeterli görerek başkalarından yardım almazlık etmediklerini ve ihtiyaçlarını koklu şekilde gidermeyi ihmal etmediklerini gösterir. Bu yukarıda okuduğumuz e, ikinci alternatiflerle diyorlar. Yani akıl her şey bilse bile yine destekleyici olarak peygambara ihtiyaç var demişler. De. Burada onun temellendirmesini yapıyor. İki şeye dikkat çekti. Bir, işlerinden bazıları diğerlerine göre daha biriyle. İnsanlar böyle. İkinci olarak da tespit, herkesin aklı olduğu halde insanlar ilimleri öğrenmek veya kitap okuyarak veya bilgi kişilerden dinleyerek fikir alışverişinde bulundurlar. Bu da insanların akıllarını yeterli görerek başkalarından yardım almazlık etmediklerini, ihtiyaçlarını toplu şekilde gideremek ihmal etmediklerini yani dışarıdan bilgi almayan eğil, eğilimli olduklarını gösterir. Dolayısıyla akıl doğru bir ölçüye başvurmanın gerekli olduğunu görür. Bira insanlar ilimlerin kendilerine onlar aracılığıyla başlığına inanır. Din ve dünya işleri buna dayanır, sihir ilmi de buna dayanır. Eşyanın cevherlerini çeşitli işlemlere tabi tutmak, yani simya ilmi ile, din ile, mal düşmanlarıyla savaşma ilmi, yani askerlik, Görünüşe göre bütünüyle başkalarından almıştır, onlardan türemiştir. Bunların başlangıcı, ilgili ve hikmetli olan Allah'ın öğretmesiyle ilerlemiştir. Bu parakta verdiği de insan, her insanın aklı aynı değil. Buna rağmen insanların başkalarından öğrenmeye eğilim nedir? Meslekler başkalarından öğrenilerek, ilim başkalarından öğrenilerek ilerler. Dolayısıyla insanlarda bu eğilim vardır. Allah'ın da insanı, peygamberleri desteklemesi insanın bu eğilimine uygunmuş Şuradaki bilgiler dönemsel şeyler. Yani simya eskiden insanın maddeye hükmetti, e, taşı altına çevirebileceği, yapabileceği gibi düşünce varmış. Simya dediğimiz, sihir dediğimiz aynı şekilde maddeler üzerinde, maddeleri kullanarak başkaları üzerinde etki bulunabileceği sihirli şeyler düşünülüyormuş. Bunların hepsi usta talebe ilişkisi, başkasından öğrenme yapan şeyler. E, peygamberliği aklın zorunluluğu ile kabul etmeyi gerektiren şeylerden bir diğeri nimet vereni tanılamanın ona şükretmenin akla göre güzel buna karşılık onu inkar etmenin ve nimetine narkelik yapmanın kötü olduğu sabit olmuştur e, burada altını isteceğimiz yerler var akla göre güzel akla göre kötü e, maoloji sisteminde aklın bilgi alanı var Bilebileceği şeyler var, bilebileceği şeyler var, akla göre güzel olan şey, aklın vacip gördüğü şey, nimet vereni tanımak, ona şükretmek akıl açısından vaciptir, akıl bunu doğru yüz doğru olarak görür. Buna karşılık, bunun zıttı, onu inkar etmek ve nimete nankörlük etmenin de akla göre kötü, akla göre muhal olduğunu sabittir, akıl bunu bilir. Sonra bir kimsenin algıda bulunan her duyusun sağlıklı oluşunda algıladığı her şeyde Allah'ın kişinin üzerinde sayılamayacak kadar nimet vardır. Buranın temeli de akıl, nimet verene teşekkür ederim. Doğru görür. Nankörlük edilmesini kötü görür. Bir kimsenin algıda bulunan her duyusu sağlıklı oluşunda ve algıladığı her şeyde Allah'ın kişi üzerinde sahilemecek kadar nimeti vardır, bunu görür. Her bir duyusuyla kendi üzerinde, evren üzerindeki sahilemecek kadar nimeti görür. Akıl da e, nimete teşekkürü gerekli gördüğü için, vacip gördüğü için bu akılla bunlara teşekkür etmesi gerekir. Bundan sonra, yani akıl e, Tanrı var, Tanrı'ya teşekkür edeyim diye bunu e, akıl tespit etti. Tanrı'ya nankörlük yapmam gerekir. Bunu da tespit etti. Bu noktadan sonra e, peygamberliğin akle gerekliliğine dair iki şey daha söyleyebiliriz. Bir, nimet verenler şükrü hak etmede farklılık art eder. Yani şuradan tekrarlayıp tekrar ilerleyelim. Akıl yetisine göre nimet verenler şükretmek gerekir diye akıl bunu durumu gördü. E, ona nankörlük etmek, Sırt dönmek kötüdür diye akıl da bu sorunu görüldü. Bu aşamadan sonra nimet verenler şükrü hak etmede farklılık arz eder ve yaratıcısından başka hiç kimsenin sonunu bilemeyeceği nimetlerin değerleri farklılık arz eder. Buna göre nimetlerin yaratıcısından başka hiçbir akıl nimetlerin şükrünü tam olarak nasıl eda edileceğini bilemez. Dolayısıyla akla, bu nimetlerin kendisinden geldiği, kimseden haber verecek biri gerekir. Yani bu en kuvvetli temel. Akıl, e, Tanrı'nın var olması gerektiğini ona teşekkür etmeyi bildi. Akılla bu keşfedildi. Bu noktada e, insanlar da, ailesi de, çevresi de insana iyilik yapıyor. Tanrı da iyilik yapıyor. Teşekkür etmesi gerekecek. Ama teşekkürün seviyesi var. Anne babasına veya maddi ettiği teşekkürler, yaratıcıya teşekkür farklı olup bulamayacağı için e, bu nimetlerin kendisinden geldiği kimseye, Tanrı'ya nasıl teşekkür edeceğini birinden öğrenmesi gerekir. Dolayısıyla akla bu nimetlerin kendisinden geldiği kimse de Tanrı'dan haber verecek biri gerekir. Bu nimetler duyulara dağılmış ve onlardan her birine isabet etmiştir. Gözle görünen nimet var, akılla anlaşılan nimetler var, diğer duyularla algılanan nimetler var. Dolayısıyla her organ kendi üzerine düşen nimetin şükrünü ödemede kullanılmalıdır. Yani gözle yapılacak şükür ödemesi var, akıl ile yapılacak şükür ödemesi var, her bir organla yapılacak bir şükür ödemesi var. Buna ilave olarak nimetlerin kaderini bilmek istiyorsan, bir organın başına bir şey gelmiş, kimsenin durumunu düşün. Bu kimse organının sağlığına kavuşması için belki de dünyayı verse gözüne gelmez. Örneğin diyelim gözünü kaybeden kimse, kaybettiği zaman bu organın kıymetini anlar. Tekrar o organına sahip olabilmek için dünyayı verse gözüne gelmez. Sonra her organla yapılan şükür akılla bilinemez. Her organla yapılan şükür akıllılar bilinemez. Dolayısıyla bu şükrün nasıl yapılacağı bilgisi Allah'tan haber verecek birinin kabul edilmesi gerektir. Yani Allah'a nasıl teşekkür ederim, yiyecekler için Allah'a nasıl teşekkür ederim, e, sağlık için Allah'a nasıl teşekkür ederim gibi her bir alanla ilgili Allah'a nasıl teşekkür ederim sorusunun cevabını öğretecek birinin olması gerekir. Daha sonra biz nasıl biliyoruz, yani yiyeceklerle ilgili şükür oruç ibadetiyle yapılıyor, değil mi? verilen tüm nimetlerle ilgili şükür namazı yapılıyor, Zenginlikse ise zenginlikle ilgili şükür zekatla yerde getiriliyor. Bu şekilde peygamberler her alanı ile ilgili bir ibadeti öğretmişler. Dolayısıyla bunları nimet alanına göre yapılacak şükür, teşekkür yöntemini Allah'tan haber verecek birinin olması gerekir. Bana göre en güçlü delil burası, peygamberlikle ilgili en güçlü delil burası. Ayrıca Allah insanın bütün organlarını kullanabilecek şekilde yaratmıştır. Nitekim insan yumuşak eklemleriyle eşyayı tutar, yani parmaklarla da masayı, eşyayı tutar, bırakır, verir, alır, farklı hallere bürünür ve çeşitli fiillerde bulunur, kaldırır, döndürür. döndürür. İnsanın fiziksel yapısı bütün bu organların ibadette kullanılması için ol, olmasaydı, fiziksel yapısındaki amel ve fayda gücünü dört ayaklı hayvanlardaki ve kuşlardaki gibi özel sınırlık kılardı. Şu halde insanın ibadet için yaratıldığı sabit olmuştur. Bura ilk defa benim dikkatim çekiyor. Daha önce de okumuştum. Her organdaki ibadetin vahiyetini açıklayacak birinin olması gerekir. Şimdi şöyle, tam nimete teşekkür gerekiyor diye düşünseydik sadece. Yüzeysel teşekkürle yetebilirdi. Yani hayvanlar var. Onlarla nimetlerim varuzlukla faydalanıyorlar. Onlar da teşekkür ediyor bir şekilde. Ama insan farklı teşekkür etmesi gerekir. Bir yerlerine farklı dediğimiz zaman, burada ayrıntı bir şey dikkat çekiyor. İnsandaki organlara dikkat çekiyor. Vücudundaki her bir eklem, Farklı şekilde, diğer hayvanlardan farklı şekilde, parmakların farklı, ağız yapısı farklı, diğer yapısı farklı. Tüm bunlarla ilgili hepsini kullanabilecek şekilde bir teşekkür etme yöntemi gereklidir. Buraları okuyunca, akla namaz ibadeti geliyor. Namazda tüm eklemler hareket ediyor değil mi? Yani parmaklar, boyun, omurilik, ayaklar, rükû, secde, hepsi hareket ediyor. Şu an diyelim, Herhangi bir problemlerden dolayı fizik tedaviye gidilse, fizik tedavide boyun için, sırt için, işte kasıtlar için işte verilen hareketler var. Hareketlere baksanız akla direkt namaz ibadeti geliyor. Ben boyun düzleşmek için gitmiştim. İşte sağa döneceksin, omuz ucuna bakacaksın. Sola döneceksin, omuz ucuna bakacaksın. İşte çinini e, gözüne değdireceksin, belli bir süre duracaksın gibi hareketler anlattı. Kendi içimden gülümsedim. Yani namazdaki selam hareketleri gibi sağa bak, sola bak hüküda, e, kıyamda, e, yere bak gibi hareketlerin hepsi düşünüldüğü zaman vücuttaki her bir hareketin, eklemin çalışmasına fayda sağlıyor. Buraya dikkat çekmiş maturuyla. İnsanın e, yumuşak eklemleriyle eşyayı tutar, bırakır, verir, alır, farklı hallere bürünür, çeşitli fiillerde bulunur. İnsanın fiziksel yapısı bütün bu organların ibadette kullanılması içindir. İnsanın fiziksel yapısının bu kadar gelişmiş olması, tüm bu organ, eklem yapısının ibadette kullanılması içindir. Eğer böyle olmasaydı, fiziksel yapısındaki amel ve fayda gücünü dört ayaklı hayvanlardaki ve kuşlardaki gibi özel ve sınırlı kalırdı. Şu halde insanın ibadet için yaratıldığı sabit olmuştur. İnsanın eklem yapısı namaz için yaratıldığını gösterir diyebiliriz. Ve her organdaki ibadetin mahiyetini açıklayacak birinin olması gerekir. Sonra bu konuda asıl olan şudur. Şimdi yukarıya kadar peygamberlikle ilgili neden peygamberlik gereklidir diye açıklamalarda bulundu. Benim açımdan şu paragraf, en etkili paragraf. Burada kendisi hangisini seçti acaba? Bu konuda asıl olan şudur. Aklın peygambere olan ihtiyacı zorunlu görmesinin sebepleri şunlardır. 1- Her insan kendisinin haklı ve doğru olduğunu iddia ettiği için insanlar arasında anlaşmazlık doğar. İnsanlar arasında hüküm verecek, insanların kalplerini ısıtacak ve anlaşma, anlaşmalarını sağlayacak şeyi göstermesi için kendisine başvurulacak birinin olmad olmadığında ittifak vardır. İnsanlar arasında hak haksızlık açısından anlaşmazlık doğar. İnsanlar arasında hüküm verecek, insanların kalplerini ısıtacak ve anlaşmalarını sağlayacak şeyi göstermesi için kendisine başvurulacak birinin olmadığında ittifak vardır. Bilindiği gibi anlaşmazlık her türlü bozulmanın aslı ve her türlü yok oluşun girişidir. Anlaşmazlık farklı çatışma, her türlü bozulmanın aslı, her türlü yok oluşun girişidir. Bütün bunlar da akıllarda aklen kötüdür. Dolayısıyla çatışma yok olma aklen kötüdür. Dolayısıyla akıllar insan aklı kendisine yardım edecek ve kendisi için belirlenmiş fayda ve bilgiye ulaşmasını sağlayacak kimseye yönelir. Akıl, çatışma, farklılık zamanı kendisine yardım edecek, kendisi için faydaya, bilgiye doğruya doğru yönelilecek kimseye yönelir. Bunları da akılları yaratan varlıktan daha iyi bilenin olmadığı malumdur. Akıl çatışma anında fayda sağlayacağı kişiye yönelir e, tabi, tabiatı gereği. E, bunları da akılları yaratan varlıktan, Allah'tan daha iyi bilen olmadığı malumdur. Tüm bunlar da onun gönderdiğini bildiğimiz bir elçiyi kabul etmemizi gerektirir. E, peygamberlerin akden gerekli olduğunu da dair bir başka delil şudur eylem verin, aklen gerekli olduğuna dair bir başka delil de şudur. Şuradaki D fazla. Peygamberliğin aklen gerekli olduğuna dair bir başka delil şudur. Bilginlerin din dünya içinde faydalarına olan şeyi bilmede farklılık arz ettikleri malumdur. O faydaya dair birinin bilmediğini, diğeri birinin bildiğini diğeri bilmez. Bu sabit olduğuna göre insanların faydasına olan ama insanların bilmeyip de Allah'ın bildiği şeyler olabilir sabit olduğuna göre insanların faydasına olan ama insanların bilmeyip de Allah'ın bildiği şeyleri olabilir. Dolayısıyla Allah bu şeyleri insanlara, elçileri vasıtasıyla ulaştırır. Şu ikinci kısmı vardır yapabiliriz. Bu sabit olduğuna göre insanların faydasına olan ama insanların bilmeyip de Allah'ın bildiği şeyler vardır. Dolayısıyla Allah bu şeyleri insanlara elçileri vasıtasıyla ulaştırır. Bir başka delil de şudur. Kişi ya kendi aklının çağırdığı görüşü benimser ya da aklı daha üstün olan birinin işaret ettiği görüşe uygun hareket eder. Birey kişiler ya kendi aklıyla ulaştığı görüşe göre hareket eder ya da aklı daha üstün olan birinin işaret ettiği görüşe uygun hareket eder ona göre Doğru görüş birincisi olursa Kılları uzlaştırmak ve herkes kendi aklının gösterdiği görüşü benimsediğinde isabetli olacağını söylemek gerekir. Bu da kendi aklına dayanan her din ehlinin isabetli olacağı anlamına gelir ki bu yaklaşım görüş ve öğretilerin çelişmesi sebebiyle muhadir. İki ihtimal söyledi. Kişi ya kendi aklını çağırdığı görüşü benimser ya da aklı daha üstün olan birinin işaret ettiği görüşe uygun hak eder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 ya da, da aklı daha üstün birinin işaret ettiği görüşe uygun hareket eder. Bu seçenek doğru ise, aklı üstün olan kimsenin aklı onlara Allah'tan gelen bir elçi konumunda olur. Dolayısıyla o kişi bize şahsını bildirecek bir delile ihtiyaç duyar. Yani bir mucizeye ihtiyaç duyar. Ben Allah'tan gelen bir elçiyim demesi için. Sonra onun Allah'tan haber verdiği konularda doğru olduğunu ispatlayan delil ile Aklından konuştuğu her konuda doğruyu yakaladığını ispatlayan delil arasında fark yoktur. Sonra onun Allah'tan haber verdiği konularda doğru olduğunu ispatlayan mucize ile aklından kendi içtihadı konuştuğu her konuda doğru, doğruyu yakaladığını ispatlayan delil arasında fark yoktur. Aklın ulaştığı delil ile, ulaşılan bilgi ile, peygamberin mucize ile peygamberini ispatladıktan sonra elde edilen bilgi arasında fark yoktur. İkisi de doğrudur. Buna ilave olarak şöyle söyleyelim. Meşgaleler ve meşgalelerin akıllara üşmesi. Şimdi geriye gidelim. Meşgale kısmını okumadan. Akıl itibariyle peygamberliği şu iki sebeple kabul etmek gerekir. Bir, peygamberlik din ya da dünya yönünden peygamberle ihtiyaç duyar akıl. İki, ya da akıl insanı peygamberlikten müftahini kırarsa, yani akıl her şeye çözüm bulur, peygamberle ihtiyaç duymasa, peygamberlik Allah'ın bir hediyesi, ihsanı yönünden kabul edilmelidir. Şimdi burayla ilgili kısım, herkesin aklıyla her şey bildiğini fark etsek bile peygamberlik gene insanlara bir nimettir. Oraya bağlantılı olarak Meşgaleler, meşgalelerin akıllara üşüşmesi, akılları karıştırır. İnsanların meşguliyetleri, uğraşları, akıllara üşüşmesi sebebiyle akıllarını meşgul eder. Benzer şekilde endişeler, insanın yaratılıştan sahip olduğu çeşitli özellikler, tekerajı, endişesi, kaygısı, çeşitli acılar, aklı küçük veya büyük konularla ilgili olarak meşgul eden, ve onun hakkı bilmesine engel olan sayısız sebepler, arzuların üstün gelmesi, beklentilerin ve hazların çok olması gibi sayabileceğimiz birçok ihtimal. Bütün bunlar sebebiyle insan yanılgıya düştüğünde kendisine doğruyu açıklayacak ve gösterecek Allah'ın elbisi olmalıdır. Bu kısımda ikinciyi destekliyor. Yani aklın her şeyi bildiğini düşünelim ama akıl, e, saf bir akıl değil, saf akıl diye bir şey yok. İnsanların meşgaleleri var, çabalar var, koşturmalıkçıları var. Ee, Yaratılıştan gelen kişilik özellikleri var. Aceleci, sinirli, agresif gibi. Çeşitli acıları var. Ee, bütün bunlar, avucular var, ihtiyaçları var, beklentileri var. Bütün bunlar sebebiyle insan aklını full şekilde, mükemmel şekilde kullanamayabilir. Dolayısıyla o, o tür insanlara doğruyu açıklayacak ve gösterecek, Allah'ın elçisi olması gerekir. Şöyle söyleyelim, yani bu ikinci bana göre güçlü derin, yukarıda birinci demiştim, bu da ikinci güçlü delil benim açımdan. Çünkü şu an Türkiye'yi düşünün, işte 85 milyon, 85 milyon insanın içinde kaç kişi oturup da ayağa, yıldızla, güneşe bakıp e, yüce bir yaratıcı vardır diye düşünüyordur. Yani insanların hayat meşgalesi, kuruşturmacası e, içinde oturup da gün, bu akli e, teşekkür diyelim, Akıl yürütmeye vakit ayırması çok zor. Bu açıdan peygamberin gelip işte Allah var, namaz var, oruç var diye hazır bilgi vermesi bir Allah'ın insanlara bir ihsanı. Allah'a hamdolsun ki aklın peygamberlere ihtiyacını, peygamberi kabul etme gereğini aklın her şeyi bilemeyeceğini açıkladık. Aklın peygamberlere ihtiyacı açıklandı. İşte şuradaki paragrafta olduğu gibi akıl bilebilir ama engelleyici sebepler vardır. Safakla bir şey yoktur. E, peygamberi kabul etmek gerekir. Çünkü dünya açısından düşünsek gelişmeyle ilgili gıdaların tespiti, mesleklerin ortaya çıkması gibi birçok konuda peygamberlerin katkısı olmuştur dedik. E, aklın her şeyi bilemeyeceğini açıkladık. Bununla ilgili yukarıda geçti. Yani, aklına göre açık olan şeyler var dedi. Yani güce bir yaratıcı var ve teşekkür etmek gerekir. Akıl bunu bilir ona körlük yapmamamız yapmamam gerekir. Onu da bilir. Akıl bunları bilir. Ee, bu konuda asıl olan şu ki, şu iki yöndür. Bu konuda asıl olan şu iki yöndür. Allah Teala her algı objesini algılayacak bir alet yaratmıştır. Allah Teala işte her varlığı anlayabilecek bir duyu organı yaratmıştır. Göz için, görülecek şeyler, kukular için, burun, e, anlaşılacak şeyler için akıl gibi her bir şey, yaratılan şeyi Mukabir bir algı e, organı yaratmıştır. Sonra bu aletlerden her birinin zatı kendisine bitişen sebepler olmaksızın doğrudan ve kendi kendine algılamada bulunur. Yani, e, burun kokuları alır, göz görür. Sonra bununla beraber alete bazı afetler ilişir. Kişi bu afetleri yardımcılardan destek alarak gidermeli ve alete algıya engel olan sıkılardan korumalıdır. Gözüne hastalık gelişebilir veya ortam karanlık olabilir veya göreceği şey küçük olabilir. Bu algı e, organının çalışmasını engelleyecek durumlar olabilir. E, kişi bu afetleri yardımcılardan destek alarak gidermeli. ve Aleti o duyuyolarla algıya engel olan sıçtlardan korumalıdır. Böylece kişi algının hakkıyla algı objesini gözlemler. Görecek şeyin aşırı uzak ve küçük olması, algı aleti. Gözün işini tam yapmasına engel olur. Akıl da böyledir. Şimdi buraya kadar bunlar niye söyledi? Ak, gözü engelleyen nasıl engeller varsa, duymayı engelleyen, kokuları algılamayı engelleyen, zayıflatan, bilgi girişini engelleyen nasıl şeyler varsa, akıl da böyledir. Çünkü akıl tıpkı diğer algı duyum araçları gibi yaratılmış ve sınırlı bir araçtır. Yani gözün Göreceği bilgi alanı belli yaratılan şeyler, burnun koku, işte kulağın ses gibi belli alanlar var. Benzer şekilde akıl da bir araştır sınırlıdır yani. Onun içinde belli alanlar belirlenmiştir. Onun da engelleyici algıyı engelleyici durumlar vardır. Diğerlerine inişen engeller akla da ilişir ve algılamazına engel olur. Eşyanın kapalılığı da aklın algılanmasına engeldir. Yani eşyanın küçük olması, büyük olması, karanlık olması gibi farklı sebeplerde bu algıya engel olur. Aklın yardımcısı sebepler üzerinde düşünmektir. Bu önemli bir ilk aklım çizebiliriz. Aklın yardımcısı sebepler üzerinde düşünmektir. Yukarıda ne demişti hatırlarsanız. E, Duyuyorlar var, kendilerine ait alanlar var. E, burada hatalı afet ortaya çıktığı zaman yardımcılarla bu giderilmeye çalışılır demiştim. Örneğin göz nesneyi göremiyor diyelim, karanlık bir ortam. Bir şekilde elimizi kullanıp, aletle ateş yakarak ortamı aydınlatıp e, o göremediğimiz karanlıkta bir şey görebiliriz. Kulantı ses duyamıyor, biraz daha eğilip yaklaşıp o afeti duymayı engelleyen sebebi oradan kaldırabiliriz. Yardımcıyı da bunu çözebiliriz. Burada da buna dikkat çekiyor. Aklın yardımcısı, yani aklın sonuca ulaşmasını zayıflatan durumu giderecek şey sebepler üzerinde düşünmektir. Sebepler üzerinde düşünmektir. Bunun en yükseği hakimlerin, bilgilerin sözlerinden işitilendir ve bilgilerin en doğrusu hikmetini ispatlayan bürhanı olandır. Burası önemli Bir sorunu çözmek için o zaman sebepler üzerinde düşünmek gerekiyor. Sebepler üzerinde düşünerek. E, aklın ulaşmaya istediği sonuca ulaşılabilir. Eğer sebepler üzerinde yeterince düşünmemişse, e, aklı yürütme sonuca ulaşamaz, hata verir. Aynen gözün e, karanlıkta görmemesi gibi. Dolayısıyla buradan ortaya çıkan sonuç şu, nasıl duyu organları bir şekilde engellenip duyum zayıflıyorsa, akıl da teorik olarak her şeyi bilebilir diyen kişi açısından bile aklın sonucu ulaşmasını engelleyen sebepler olabilir. Dolayısıyla e, bunun aklının da desteklenmesi gerekir. Bir diğer delil şöyledir. Övgüsü yüce olan Allah, duyu dışında kalan her şeyin kendisiyle algılandığı aracı iki kılmıştır. Allah, duyu dışında kalan her şeyin, duyu dışında kalan örneğin, ruhun örneğin, nefsin örneğin, sevginin duyu dışında ne varsa, Duyu dışında kalan her şeyin kendisiyle algılandığı iki araç kılmıştır. Bir, gayip şahide bitişik olduğunda şahit delili getirilir. Dumanın ateşe, güneş ışığının güneşe, yazının yazara ve inanın ustasına bitişik olduğu gibi. Ee, daha önce yukarıda Aristotel'un kategorisi sayılmıştı, orada... E, sahiplik demişti, bağlantı demişti. Baba dediğimiz anda atla, işte oğul dediğimiz anda oğul anlaşılıyor, bir de baba anlaşılıyor. Bunun gibi e, çağrışım var, ilgi var. Burada, oraya da atıfla anlayabiliriz. Bir çiftlikteken o, o, o Aleksey'nin kategorilerindeki o ilgili ilgili olmayı kastediyor gibi. Duman gördüğümüz anda duman otomatik olarak ateşin varlığına aklen e, ilgi kuruyor. Duman var ateş var. Güneş ışığı var aklen ilgi kuruyor güneşe ilgi kuruyor. Yazı varsa aklen otomatik olarak yazar olduğuna ilgi kuruyor. Ona bir... bakalım ne demişti? İlgini bağlamış mı yazmıştı? Hatırlıyor musunuz yerine Ariston'un on kategorisi? Sayfa 165, Alisto, Mantık mantıkatlı kitabında saydığı kategoriler, cevher kategorisi, mekan kategorisi, nitelik kategorisi, zaman kategorisi, nicelik kategorisi, bağıntı, altı bağıntı, görelik. Biri zikredildiğinde diğer ile zikredilmiş olan, buna baba, oğul, kul, efendi, şirket orta, diğer ortak akla gelebilir. Ba Bağıntı. Burada güneş denildiği zaman, güneş ışığı varsa güneş olduğuna, duman varsa ateş olduğuna otomatik olarak aklen ilgi kuruyor. Gayb, şahide bitişik olduğunda, bağıntılı olduğunda şahit delil ilgi etkilir. İki, haber, e, gaybin halinden haber verir. Uzak ülkeler, değişmiş haller ve hukuk bulmayan olaylar böylesi şeylerdir. Görmediğiniz uzaktaki Ülkeler, uzaklar uzak derken günümüzdeki uzakta olabilir, tarihsel olarak uzak olabilir. Geçmiş anlamında da olabilir. E, buralarla ilgili görmediğimiz ülkeler, olaylar, zamanlarla ilgili haberle bize o görmediğimiz konularda bilgi getiriyor. O zaman iki şey var. Allah duyu dışında kalan her şey, yani bizzat beş duyu organıyla insanın algılamadığı alan dışındaki e, her şey için iki bilgi kaynağı kılmıştır diyor. Bir, işte akıl yürütme, görülenlerden görünmeyene ilerlemek. Birincisi akıl yürütme, ikincisi de haber. Geçmişteki olaylar, uzaktaki yerler görmesek de haberle o konuda bilgi sahibi olabiliriz. Bu, bütün akıllar nezdinde bilinmektedir. Şimdi burada habere niye e, yazdı? Büyük ihtimalle peygamberin Allah'tan haber vermesi ifade ediyor. Birincisi biz e, evrendeki yaratılmış şeylerde Allah'ın var olduğunu aklen anlıyoruz. O biri ifade ediyor. İkincisi de peygamberin Allah'tan getirdiği haberler. İkincisi bir bilgi kaynağı. Onu temellendirmek için ilk şeyi söyledi. Görünenden görünmeyene aklını yutuyoruz. İkincisi de göremediğimiz şeylerle ilgili haber de bir bilgi kaynağıdır. Bu bütün akıllılar nezdinde bilinmektedir. İnsan bunun Haberin aracılığıyla cinsleri, fasılları, türleri, tıp ve dil ilimlerini, sanatlara, savaşlar ve benzerini bilir. Şimdi arkadaşlar bu önemli. Buradaki atıf yaptığı şeyler, felsefedeki atıklar, cins, fasıl, tür. işte kuş hangi türün içinde, hangisinden farklı, neyin fasıla, neyin türü. Bununla ilgili bilgiler bloktan bulağı, Yani haberle nesilden nesille, hoca talebe ilişkisiyle öğretilen şeyler. Tıp da benzer şekilde hangi hastalık, hangi şeyle tedavi edilir, hangi durumlar, hangi hastalığın sebebidir, bu da host, hoca talebi üzerinden anlatılıyor. Günümüzde de öyle yani tıp fakültelerinde öğrenciler, e, doktordan e, onun yanında, hastalığında çalışarak hoca talebi ilişkisiyle bunu öğreniyorlar. Dil de aynı şekilde, birinden duyarak, konuşmasını günlük hayatta duyarak öğreniliyor. Bu da haberle. Sanatlar, zanaatlar, savaşlar, e, uygulamalar, bütün bunlar koca-tarebe ilişkisiyle birinden duyularak haberle öğrenilen şeylerdir. Sonra emir ve nehi, vaat ve vaid'i haberle biliriz. Yani Allah'ın emrini, yasağını, arzları, haramları, cenneti, cehennemi, bütün bunları da haberle biliriz. Mübah ve sakıncalı gibi delili duyulur olmayan şeyler ve her türlü ahvali ilişkin adet ve gelenekler ancak haberle bilinir bir şey mübah olması veya sakıncalı mekrup olması gibi delili duyulur olmayan şeyler akıl yürüterek bakarak görerek anlayamadığımız durumlar da veya her türlü ahval ilişkin adete gelenekler de ancak haberle bilinir yani bir adet bir gelenek var diyelim aklen sebebini çözemeyebilirsiniz. ama topluma yerleşmiş bir adet gelenektir bunlar da yine haberle bilinir dolayısıyla böylesi konularda Haberin gerekliliği kabul edilmelidir. Bu da peygamberliği kabul etmeye gerektirir Sonra ana hükümler üçtür. Bu önemli. Teorik temellendirme. Aklın ulaşabileceği hüküm, kategori üçtür. Akla göre imkansız, akla göre zorunlu, akla göre caiz. Yani mümkün akla göre muhal, imkansız, akla göre mümkün, akla göre e, akla göre imkansız muhal. Akla göre vacip, akla göre mümkün, caiz. Bütün alemin hükmü bu üç ölçüde göre belirlenir. Akli olarak bu üç hükme göre belirlenir. Dolayısıyla aklın zorunlu gördüğü şey haberde başka türlü gelemez. Bu önemli. Akıl bir şey vacip görüyorsa haber yani nas da Gelen bilgi başka türlü gelemez. İmkansız da böyledir. Yani aklın imkansız gördüğü nakli delilde de, nas'ta da, ayette de, hadiste de başka türlü gelmez. Aklın vacip gördüğü vacip, aklın e, haram gördüğü haram şeklinde olur. Mümkün de ise başka türlü gelebilir. Mümkün olan konulara da ise başka türlü gelebilir. Çünkü mümkün bir halden bir başka hale, bir elden bir başka hale, bir mülkten bir başka mülke dönüşür. Yani mümkünlerken kastettiği şey şu, örneğin e, hırsızlık yapana nasıl ceza verilecek? Hırsızlık yapana nasıl ceza verilecek diye düşünüldüğü zaman akli olarak e, %100 şu ceza veresin diyemiyor insan aklı. Aynı şekilde adam öldüren ne ceza verilsin? Aklen de düşünüp yüzde şöyle yapılsın diyemiyor. Bu konularda belirleme gerekiyor. Belirleme haberle yani peygamberle mümkün olabiliyor. Oysa akla göre zorunlu şeyler. Örneğin, teşekkür etmek akla göre zorunlu. Allah'a ibadet etmek de akla göre zorunlu. E, nankörlük etmek, zulmetmek akla göre kötü. Ayet, hadise göre de zulmetmek e, kötü. Ama mümkün konularda örneğin işte hırsızlar nasıl ceza verilir? Herkese sorsanız farklı cevap verebilir. Akıl şu olsun diyemiyor. Akıl e, mümkünün bir yönünü zorunlu, diğer yönünü imkansız görmez. Mümkün konusunda kesin bir hükme varamaz. Dolayısıyla peygamberler mümkünle ilgili olarak her halükarda en uygun olanı getirirler. Mümkün konularda erken işte ibadetler, e, muamelat, okubat gibi aklın yüzde hüküm veremediği konularda peygamberler en uygun olanı getirirler. Ayetlerde yani mucizelerle ilgili olarak söylenenlerine gelince dört, neydi? Mucizelerle ilgili olanlar e, benzeri getirilebilir. Yani peygamberlerin muhatapları zorlasaydı benzerine meydan getirilebilirdi. Mucizelerle ilgili olarak söylenenlere gelince, yani mucizeleri kâhne, sihirbaz göz boyacıların yaptıklarına benzetmeye gelince her mucizenin bilinen bir alameti ve açık bir belirtisi vardır Her mucizenin bilinen bir alameti açık bir belirtisi vardır Ayrıca mucizeye karşı koymaya çalışmak yanlıştır çünkü kişi ya haber konusunda birini tasdik eder ki bu durumda peygamberi tasdik etmesi gerekir ya da hiçbir şeyi doğru kabul etmez bu durumda kendisine ilişkin verdiği haber de yani hiçbir şeye inanmadığını söylemesi de geçersiz olur Duyularla yapılan algının bazen doğru çıkmadığı itirazı söylenenler yani mucizelerin kâhin ve sihirbazların yaptığına benzediği itirazından daha açıktır. Ancak bununla duyu bilgisinin nefk gerekmemiştir. Dolayısıyla söylenen şeyin için gereksin? Kâhin, sihirbaz ve göz boyacıların sergilediği şeylerin asılsız olması, mucizelerin de asılsız olmasını niçin gerektirsin? Peygamberlerin çağları dışında olma itirazına gelince... Bu haberlerin kabul edilmesi hakkında ona bir yönden gereken ve onun kendisine mecbur kaldığı bir sözdür. Dolayısıyla çabası boşa gitmiştir. Ona Peygamberliği inkar eden kimsenin şu sözü de tartışmalıdır. Aklın yasakladığı övgü bu bilgiye sahip kimse için haktır. Aklın yasakladığı övgü bu bilgiye sahip kimse için haktır. Akıl veya tabiatın gerektirdiği şeylerden biri herkesin nefsinin meylettiği ve tabiatının hoşlanmadığı şeyi akıl saymasıdır. Böylece kişi hükümleri hakikatlerinden ters çevirir ve hükümlerin akla ilişkin bilgisizliğinden çıktığını ortaya koyar. Böyle birinin hakkı aklın hakikatini bilmek, verdiği hükmü geçersiz kılmak ve aklı hevadan seçip ayıramadığı için kendi kendine kızmaktır. Sonra akıl... Peygamberliği gereksiz görse dahi, Allah'ın ihsan fazladan iyilik olarak peygamber göndermesi caizdir. Akıl peygamberliği gereksiz görse, yani her şey bilirim diye düşünse bile, Allah'ın ihsan fazladan iyiliği olarak peygamber göndermesi caizdir. Çünkü Allah, insan fazladan iyilik yapma niteliğine sahiptir ve böylece bilinir. Kulları insan içinde yüzer. Yüce Allah kullarına nimet verdiğinde onlara süs ve güzellik olarak fazlasını da verir. Nitekim iki kulak, iki göz ve bedendeki diğer birden fazla uzun böyledir. Çünkü bir organ kula yetecek iken Allah güzellik ve süs olsun diye bir tane daha fazladan vermiştir. Sonra nimetlerin çokluğunda, sonra tevhide birliği ve peygamberliğe dair yarattığı delillerin çokluğunda, onların yeterli olsa dahi, sonra meyvelerin ve lezzetli yiyeceklerin çokluğunda, Elime kadar bunlardan az miktar yeterli olsa dahi Allah'ın peygamber göndermesine delil vardır. Çünkü aklın peygambere ihtiyacı olmasa dahi Allah onları fazladan iyilik olarak göndermiştir. Tıpkı bu sayılan fazladan nimetler gibi. Şöyle, şöyle yapabiliriz. Allah'ın peygamber göndermesine delil var. Çünkü aklın peygambere ihtiyacı olmadığı söylense bile Allah onları fazladan iyilik olarak göndermiş olabilir. Tıpkı bu, sayılan nimetlerde olduğu gibi. Akıl yeterli olsa dahi haber, düşünce ehliyle Allah'ın kendilerine övgü kıldığı ve kendilerinden akli kapalılığı ve karışıklığı uzaklaştırdığı konularda istişare ederek yardımlaşma ve sonra bütün gayretle ve istihat bu konuda akla yön gösterir. Yani akıl yeterli olsa dahi haber, istişare ve istihat akla yön verir. Yukarıda da geçmişti akıl her şeyi biliyor diye düşünsek bile e, e, insan başkalarıyla istişare eder bilgisini artırmaya çalışır demiştik. Akıl yeterli olsa dahi haber düşünce ehliyle Allah'ın kendilerine övü kıldığı ve kendilerinden akli kapalılığı ve karışıklığı uzaklaştırdığı konularda istişare ederek yardımlaşma ve sonra bütün gayretle istihat onda akla yol gösterir. Akıl yeterli olsa dahi haber, istişare, istihat, akla destek olur, yön verir. Dolayısıyla peygamber göndermek insanların işini kolaylaştırıp hafledir Peygamber göndermek insanların işini kolaylaştırıp hafifletir Bu da büyük bir nimettir Böylece bir nimete karşına körlük etmek kişinin ahmaklığını ve nimetleri beden sayecek kadar cahil olduğunu gösterir Şimdi... Burayı şöyle düşünebiliriz. Yukarıda Peygamberin gerekliliğiyle ilgili, Peygamberlerin dünyada insanlara e, tarıma yiyeceği diğer şeyler öğrettiği, bunları e, yol gösterdiği söyleniyordu. Onlar e, günümüz açısından bir değer ifade etmiyor. Yani günümüzde teknoloji her açısından ilerlediği için. Dolayısıyla işte bak Peygamberliğe gerek kalmadı. E, kişinin kişiler gene söylememiz gerekiyor. Dinle ilgili konularda gerek peygamberlere ihtiyacı var. Her şeyi aklında çözülemese bile. Gene e, Peygamber'in insanlara e, yol göstermesi, her insanın aklını kullanma, imkanı bulamayacağı düşünerek her insana kolaylık olduğunu düşünme açısından yine bu, bunu bir nimet olarak görmesi gerekir. Bu da büyük bir nimettir. Böyle bir nimete karşı nankörlük etmek, peygamberliğe gerek yoktur demek, kişinin ahmaklığını ve nimetleri bela sayacak kadar cahil olduğunu gösterir. Böyle bir nimete karşı nankörlük etmek kişinin ahlaklığının ve nimetleri bilansayacak kadar cahil olduğunu gösterir. Ayrıca akılların meşgalleri, nefslerin akılları örten hevaları vardır. Akılların meşguliyetleri, kuşturmacası, bireylerin de evaları arzuları vardır. Dolayısıyla peygamber göndermek insanlara yardım etme ve yol göstermedir. Bu da akılların tabiaten sevdiği bir şeydir. Buna ilave olarak peygamber göndermede eksiklik sebebiyle hatırlatma, uyarma ve sakındırma işlevi görür. Bunlara ek olarak, yani ihsan olarak, destek olarak kabul edelim. Ayrıca peygamber göndermede eksiklik sebebiyle hatırlatma, uyarma, sakındırma işlevi görür. Bu yüzden peygamber gönderme düşünmeye teşvik eder, düşünmeyi ve akılları kullanmaya çağırır. Bu da bütün dünya meselelerinde ve yönetim işlerinde bilinen bir şeydir. Yani düşünmeye çağırmak, düşünmeye teşvik etmek, aklı kullanmaya teşvik etmek, bütün dünya işlerinde ve idare içinde bilinmeyen bir şeydir. Bu da var ki heva akla karşı kılmıştır. Kişinin arzusu peşinde koşmak akla karşı kılmıştır. Hevaya ise beklenti ve arzulardan yardımcılar, ve bunlara süslü gösterecek şeytanlar verilmiştir. Dolayısıyla akla da yardımcılar verildiği nasıl inkar edilebilir? İnsanda psikolojik olarak arzular var. E bu arzu, beklenti, ümit sebebiyle hevas peşinde koşabiliyor. da tek kalırsa eksik olacağı için akla da yardımcılar verildiği nasıl inkar edilebilir? Akla yardımcı olmaya en layık onun da peygamberlerdir. Sonra şu da var, e, hevâ'nın bütün destekçileri görülür ve duyulurken, hevâ'nın destekçileri, yukarıda ne demişti? Arzular, e, beklentiler, ümitler, bunlar hevayı artıran şeyler. Hevâ'nın bütün destekçileri görülür ve duyulurken, doğru davranışın bütün ihtileri gaiptir. Görünmez, duyulmaz, nitekim insan için uyarıcı unsur, uhrevi ödül ve cezayı hatırlamaktan, ve arzu ve hazları terk etme emrini akla getirmekten ibarettir. Bu da insan tabiatına ve hevasına zor gelen bir şeydir. İnsan için uyarıcı ahiretteki ödül ve cezayı hatırlamaktır. E, bu insan tabiatına ve hevasına zor gelen bir şeydir. Ahiret düşünmek. Bu yüzden bu işte görülmeleri ahiret hatırlatan, Kolaylık ve zorluğuyla ahiretten haber veren kimselerin görülmesinden yardım almak gerekir. Ahiret hatırlamak için görülmeleri ahiret hatırlatan ve kolaylık ve zorluğuyla ahiretten haber veren kimselerin görülmesinden yardım almak gerekir. Böylece onlar görmek, duyusal bilgi işlevi görür ve tabiata uygun olanın kolay geldiği gibi tabiata kolay gelir. Bu yüzden Peygamberler insan olarak insanlar arasındadır. Konuda esas, bu konuda bir diğer esas, burayı öpüyelim. Bu konuda bir diğer esas, Peygamberlerine sahip olduğu delil ve büyün anlardır. Bütün Peygamberlerin inkarcıları, ellerinde Peygamberlerin yalancılarını ispatlayan veya kendilerinden inatçılık niteliğini bertaraf eden bir delil olmadığını bilirler. Oysa bu inkarcıların Peygamberlerin delilleri karşısında, Peygamberlerin mucizeleri karşısında çok çok hileleri vardır. Onlara onları sihirle ve başka şekillerde taal etmeye çalışmışlardır. Bu inkarcılar dünyalarındaki bütün imkanlarını ve canlarını peygamberlerin ışığını söndürmek için harcamış olmalarına rağmen tek gördükleri peygamberlerin üstünlüğü ve galibiyeti olmuştur. Hatta Allah bütün insanları peygamberlere, inananlara muhtaç kılmıştır. Allah bütün insanları peygamberlere, inananlara muhtaç kılmıştır. Çünkü insanlar... Müminlerin içlerinde zenginliğe ve yeterliliğe sahip olduklarını görmüşlerdir. Böylece onlar kendi işlerinin de onlara benzeyerek göreceğini, birlik, beraberlik içinde olacaklarını umuyorlardı. Dünya krallarının yönetim anlayışı da böyledir. Yöneticiler dini, düzenli ortalatayı sağlam aracı olarak kullanırlar. İnsanların uygulamakla yükümlü olduğu ve dayanacakları bir şeriat yasa olmadan bir toplumun ayakta kalmasının mümkün değildir. İnsanların uygulamakla yükümlü olduğu, dayanacakları bir yasa, bir temel olmadan toplumun ayakta kalması mümkün değildir. Böylesi bir toplumun Allah'ın kendilerini yarattığında, kendilerine barış ve huzur üzere yaşayacakları bir düzen de belirlediğini bilen biri tarafından yönetilmesi gerekir. Toplumun Allah'ın kendilerini yarattığında, kendilerine barış ve huzur üzere yaşayacakları bir düzen de belirlediğini bilen,